Başlıyor. Ara sahiplerin yüzünden bir küçük gülümseme meydana geldi. Benzin üreticilerine 1 lira 1 kuruş, mazotun üreticilerine 2 lira 41 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak. İtiraf gibi açılama geldi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, elektrik ve doğalgaz za za za e zamlı bütçenin imkanları daha fazla el vermediği için yapıldı dedi. Dikiş tutmuyor Ağustos'ta dış ticaret açığı yıl, e, yıllık yüzde 161,8 artışla 11,3 milyar dolara ulaşarak rekor tazeli değer izleyenler. Hafta biterken dolar 18.21, euro 18.25, gram altın 1.005 ve bitcoin 20.329'a günü kapattılar değerli izleyenler. Twitter'da tek kelimelik paylaşım akımına Erdoğan ve da katıldı. Erdoğan, Türkiye, Kılıçdaro'da zam yazdı. Akşener Hürriyet, İmamoğlu icraat. Yavaş ise Ankara paylaşımı yaptı, Nurettin Nebati ise Işıltı dedi. Değerli izleyenler ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.